12-21,6-1133,21 Borsa 4.988 ve Bitcoin 17.459'a gönül 2023 yılında karikat fiyatları ilk kez değişti. Benzine indirim gel geldi. Hedef Eşkene Başkanı Mithat Sancar'dan PKK sorusundan net yanıt geldi. Açık söyleyeyim herhangi bir bağımız yok dedi. Bakan Soylu Canlı yayında duyurdu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilitlisi Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi. Son seçim anketine Cumhuriyet İttifakı'nın oyuranına damga vurdu. Yarış kafa kafaya geldi. İstanbul'da arsa tartışması kanlı bitti. Önce hamileye gezini son arkadaşını öldürdü. Ege'lerin 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi değerli izleyenler ve bu haberimizde günün özelliğinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.